Toplu ulaşım araçlarını kullanan kişilerde e, ve eğer Covid'li bir kişi otobüste, tramvayda, metrobüste varsa bulaşması mümkün değil. Eğer birbirinize e, sırtınızı dönük vaziyetteyseniz çok belki bulaşmama yüz yüzeyseniz, ki yolculuklarda böyle bu, e, tramvay olsun, e, metrobüs hı hı. olsun ve e, marmaray olsun, burada çok çok risk yüksek insanların yüz yüze çok yakın mesafe ve 2-3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika böyle gitmek zorundalar. Şimdi metrobüslerde yüz yüze çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani en çok bence çok u önemli. en önemlisi metrobüs Tramvay ve Marmaray Burada burada bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu inanıyorum çünkü nefes nefese yüz yüze e, e, gitme orumuz. Ben bana öyle bulaştı. Ben öyle e, bulaştı. E, evet, öne tecrübe. Ma, evet tecrübe Marmaray'da o, o kısa böyle yak... Peki, iki maske taksalar falan bir. Ee, o mi, İki maske takılabilir veya sırt sırta yani yüz yüze dönmemeleri lazım. Yani iki, iki kişinin yüzü olmaması lazım. En önemli iş, kurallardan bir önemli birisi. Yüz yüze gitmeyecekler. Ee, sırt sırta belki gidebilirler. Yani birbirine herkes sırtını dönmek zorunda bu. Hastada yüz yüze yakın temas kesinlikle konuşma. Evet, hapşırdım, hapşırdım, hapşırdım zaten. Yani bir buçuk metrede kesin e, bulaşıyor ama öksürdü hapşırdığı zaman üç buçuk metreye kadar. Bu hastalığın bulaşma riski yüksek olması nedeniyle kesinlikle yüz yüze olan mesafenin uzatılması son derece önemli. Yakın temas bu toplu ulaşım araçlarında en yüksek. Bu nedenle kesinlikle burada önlemin alınması lazım. Önlemi alınmazsa bu hastalık durdurulamaz. Diğer yemek yemek de aynı tabağa kaşığı kullanmakla dokunmakla bulaşma riski daha az. Bu solunum yolu hastalığı bir defa baştan bilelim ee, öksürme, hapşırma, damlacık enfeksiyonu solunum yoluyla ilk önce bulaşıyor. Toplu ulaşım araçlarını kullanan kişilerde e, ve eğer Covid'li bir kişi otobüste, tramvayda, metrobüste varsa bulaşması mümkün değil diye söylüyorum. Ama ona dikkat etme toplu ulaşım araçları önemli olduğunu evet, söylüyorum. Şey evet şey. evet. en önemli uyarı bu olacak.